Evet. Bu Efe'nin normalde labirent klibinde giyin. Efe ne? Efe. Efe, Efe burada değil mi? Burada değil şu an. Efe? <gülüyor> şu an burada değil Yok mu? Efe'yi de çağırsın. <gülüyor> evet. E, gelmiyor mu Acuna? <gülüyor> sürekli böyle soruyormuş. Ben, kovacak adam bizi. Bu arada biz bahsediyor muyuz e, programda ne yapacağımızdan? Programda, programda ne yapacağımızdan hiç bahsetmedik. Sen bahsediyorsun. Sen bahsediyorsun. Tamam ben bahsedeyim. Bugün... E, bu bir tiktok yayın arkadaşlar. <gülüyor> Yok bu kadar yani, fazla aydınlatıcı. Bu, bu bugün fazla. böyle güzel bir yayın yapıyoruz. Kanka anlamıyorum ben hani sen ne, ne yapacağız ki? Bilal abi Oo, biraz yaz yaz geldi. Çok helal hoş olsun geldiği gibi gider o para. <gülüyor> Şimdi, gel buraya gel. Bu arada bir şey diyeceğim. Bilal abi nerede? Bilal abi ee, bekliyor bizi. Ha bekliyor mu? Aynen. Ne zaman şey yapacağız? Birazdan. Yazacakmış. Bir dakika sohbet abi abi. O zaman ben biraz bahsedeyim hemen. Hemen. Ben bahsedeceğim galiba. Sen bahset ben. Evet evet. Fikirlerle destekleyin. Şimdi yanlış anlatırsın kardeşim. Ya bir tane şuradan öpeyim. Ekrandan çıkmadan. Şuradan öpeyim. Oo oh, Efe girdir gelmez. Yat da yeterdi kardeşim. Kardeşim ettim i̇şte, ya yardım. <gülüyor> Şimdi şöyle biz eee yalnız beni. Okey. Arkadaşlar biz yapacağımız programın özellikle aslında bir konusu yok. Ee, tamamen kendi hayatlarımızı konu alan ve e, Acun abinin bize görevler verdiği hatta ilk challenge'ımızı aldık dün. Bu böyle bir konu. Evet bu aslında bizim konumuz bu. Yani konu bu. Acun abinin bize verdiği görevleri yapıp yapamayacağımız bazen yapamayacağımız bazen yapabileceğimiz aslında bir e, böyle bir... Konsept. Acun abiyle iddiaya girdik dönem. Evet. İddiayı söyleyelim mi? Ya Bunu söyledim ya. İddianın sonunda kaybedersek evet büyük bir maddi. Nasıl? Ne kadar büyük maddi benim hayatımda hiç yani bir maddiyatım olmadı. Acun abinin şeyine bağlı o. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> nasıl oldu? Nasıl oldu? Hep ya. Hiç pat Hayır yani o alacağımız ya şey <gülüyor> da attım. Evet Öyle yani mi? benim de yok. Zaten şöyle düşündük Acun abi'nin muhtemelen biz kaybedersek arkadaşlar bir iddia girdik. Ucunda büyük bir ödülü var. Baya büyük bir ödül. Yani Ama onun istediği arabayı alacağız. Ona göre miydi? Benim karım ya. Çekti lan az Evet. Yani biz bir tane alacağız, Acun abi iki tane alacak bu arada. Öyle bir şeyden bahsediyoruz yani. Umarım... Ama iddiayı umarım programda göreceksiniz arkadaşlar. Yusuf zaten Acun abiyle girdiğiniz bütün toplantılarda... Yani hep böyle çok dik başlı oluyor. Bu arada... Bu arada evet, Yavaştan çok, da, çok değerli an. bir misafirimiz var. Telefonları yan mı çevirsek şöyle yoksa... Yamp mı çevirelim, kime soruyor? Böyle yapalım. Şöyle yapalım. Biraz daha hatta olabildiğince geri alalım. <gülüyor> e gelsin mi? Bilal abi. <gülüyor> e e gelsin, gelsin mi? Alalım mı bile lazım? Evet evet. Tamam. Yok yok, yok yok abi yok. Abi. Evet. evet Türkiye'nin şu anki en çoktan insanımız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, selam abi. Şöyle evet abi böyle. Abi gel otur. Şimdi sağ tarafında evet. Derkcan Güven, sol evet. tarafında Reynmen olur da vallahi ben <gülüyor> mutlu olmaz mıyım şimdi? Nasıl mutlu olmayayım ki? Yani <gülüyor> bana mutlu olmamam için bir sebep söyleyin sen enize. Arkadaşlar. Abi ben sana mutlu olma ya yani mutlu olmamak için bir <gülüyor> sebep söyleyeyim. Darbuka şu an bende abi. Gel yani mutlu olmayabiliriz. <gülüyor> estağfurullah. Darbuka senin köpeğin olsun yani. Ne demek yani kurban olsun sana darbuka. Ee, gönlüm isterdi ki sana bir imzalı darbuka getireyim derken güvendiğimize bir imzalı darbuka edeyim de. Abi, senin burada yani gerçekler. Yanınızda olman yeter. Yani. Sen, sen, sen şu an yanımdayım. Sen şu an YouTube'un paylaştığı ilk Türk olarak yani bizim konuğumuz olarak bize şeref ver. Ben bir kez daha bir. Yine abi bir astar abi, Şimdi, şimdi evvela şunu söyleyeyim. Ee, YouTube beni paylaştı ama ben sizi gönlümde paylaşacak yer bulamadım. Yani gerçekten. Bak, bak şimdi bugün yani Berkcan Güven kardeşim olsun, Reynmen kardeşim olsun. Bu arada Reynmen'imin de güzel bir... Eee şey stüdyo açılmış. Hayırlı olsun. Evet. Valla evet, geçen abi. izledim dedim Reymancı'm hakikaten çok güzel yapmış. kardeşim. Kardeşime ne yapsa yakışıyor vallahi ne zaman yani. istersen gel bu. Eyvallah. Yani kardeşim. kapılarım sonsuz açık Teşekkür yani. ederim. Ya kapanıyormaz. Sen kapıyı açmazsın. biz bacadan gireriz fark <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> et. abi de abi. Ver bakalım hele ver. Abi ver. şöyle bir açılış yapsana bize böyle çok güzel böyle bir, bir, bir açılış. Bir... E ben ben açılış yapacağım. Bari kurdalayı da güven kes. Evet. Sen <gülüyor> Sana yakışacak böyle güzel bir Yapalım, yapalım. Bak kurdele getirin diyor. <gülüyor> Dur canım, önce biz şarkımızı söyleyelim. Okay Sonra sen kurdeleyle çalışma çalış yaparsın. Bizim abi? Ne söyleyeceğimizi biliyor musun şu an? Efendim? Ne söyleyeceğimizi biliyor e canım biliyorum. benim, benim ne söyleyeceğimi sen bileceksen ben niye varım? Al sen çavuz al. Yo, Doğru. <gülüyor> <gülüyor> şimdi tabii, e, kıymetli TikTok'cular, şimdi bakın. Yani Bilal Göregen kardeşiniz, Bilal Göregen abiniz, evladınız artık nasıl tanımlıyorsanız, nasıl enerji almasın? Bir tarafında adamın hası, insanlığın bir numarası rehinmen var. Bir, diğer bir tarafta tarafında iki numara. <gülüyor> bir tarafında iki numara var. Estağfurullah canım benim sen. Şimdi sen bir numarasın da Reynmen'le bir numaralığı paylaşıyorsun da A, mi? seni sadece bir süre biraz böyle bir yedek kulübesine aldık. Sonra belki sahaya alırız. Abi, şimdi ben canım. ikisine şimdi ben ikisine geçen yıl mıydı? Ondan önceki yıl mıydı? Arkadaşlar tam hatırlamıyorum güzel. 2 evet, yıl önce. Iki yıl önce. Evet. Hatta Reinman kardeşim de benim bu besleme e az olsa kardeşimiz Sivaslı değil evet. mi? Böyle Ozan geleneğinden geliyor. O da karşı bir cevap vermişti. Bilal Göregen sen çok yaşa diye. Evet. Ee, bir şeyler yapalım ortaklaşa dedi. Hakikaten Allah kalbine göre verdi. Reynmenciğim valla çok temiz bir insansın. Günde en az ne defa duş alıyorsun herhalde. Baya bu kadar temiz olduğuna göre. Çok, çok sağ ol. Eyvallah. Allah. Peki. Şimdi onlar için. <gülüyor> şimdi... Tabii tabii o e, marifet iltifada tabidir. Müşterisi alınmaz diyor ya. Hepsi oh, oh, oh. de öyle tabii. Şimdi lar için hazırlayıp sunduğum beteği sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar e, TikTok'u çok bugün güzel evet, şeyler yapacağız. Çok yaa abu arada şuanda. Çoksun çoksun. Evet. Ben böyle yapmam kedi gibi kafa sallıyorum Allah. Estağfurullah yok canım. Sen yok o video'daki gibi. çok abi, güzel abi. duruyor. Ben de evet. arkadaşlar <gülüyor> seni dinlemiyorum. Mondak falan on numaraydı abi. Tamam. <gülüyor> sen sen gerçekini yapalım. biz. Biz bugün sana yani. kafa sallayan olacağız abi. Kafa sallayan olacağız evet. peki. Kimisi var parmak sallıyor siz de kafas sallıyorsunuz var onun yok var onun arkadaşlar Evet rekor, Sundukları. Bilal Görege'nin konuk olduğu ve Acun Ilıcalı'nın da konuk olacağı özel TikTok canlı yayını <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Müziğin dehası Bilal Allah Allah Allah. ve Efe Uygaç'ın dostluğu Dert Cengah. Allah'ına kurban, Allah'ına kurban ka ka come on tarara dum ne de seymen de sizlerle burada tanıştım can ne de seymen de sizlerle <Sessizlik> <Sessizlik> burada tanıştım sen güvenle de reymen nasıl vazgeçelim onlar gibi birinden? başlattılar canlı yayın TikTok'ta onlara gel hadi TikTok'ta. Reymen Yap başka. Yaptım onlara besleyi başta. Onlar başladı canlı yayına. Kayıpları girsin hep rayına. Sen güven sağ tarafında reymen oturur sol tarafında. Onların arkadaşı Efem Uygaç. Beğenmiyorsan az öteye baş. Aa! Ne de ya yeah. ne betmenim ne de giyim yeah. Sizleri iki adam gibi adam. ben <gülüyor> ne, ne de <gülüyor> i̇ki varsınız adam, gibi adam de adam. ben. Onlara kim olursa asistan. Her zaman yolları sağlam Ben yaptım onlara şimdi rap yok. Duayetsinler bana da hep yok. Birazdan gelecek Ajun Bey. Biz dinliyorsan Hey. Az ses verdik katıl bize, oturalım, gel biz bize. Remnan evet. kardeşimiz kov aslı. Oh. Olmasın gönlü hiç yaslı. Evet. Onu sevmeyenler gibi misali bazen orada oluyor paslı. Dertcan evet. evet. evet. Güven beni gizlemiş. Evet. Vallahi kötülüğü gizlemiş. Evet. Arkadaşım yapma kimseye kötülük. Evet. Seni tanımamak büyük körlük. Dertcan evet. evet. evet. Güven adam gibi adamdır. Arkadaşı Efe'yi sevmeyen yalandır. Onun arkadaşının <gülüyor> adı Efe'dir. Adam ben sevdiğim yemek yeme künefe'dir. Künefe'dir. Gerçekten muhteşemsin eline yemeğine ağzına. Abi teşekkür ederim de. Şimdi TikTok durdur İstanbul'a dur canım dur dur. Hem zaten o, sen masaj yapma masaj yapacağım konst masaj getirdim. Ben masaj yaparım abi. bugün. Canım dur. aman aman. Biraz çevirelim bir şeyi. Bir de şu masaya çapmasak çıkarım. Oy oy o. Evet abi. Oh, sen ol. Ol. Anlat. Masaj yapan ellerin dert görmesin. O uzun ne güzel <gülüyor> yaptım. Acun, acun abi mı lan? Acun <gülüyor> ben be, acun abi istek mıymış? Kadar... Canım. Canım. Abi, ben bu kadar. Heyecan efendim bu kadar heyecanlanmadın Allah senin Ay, Ay. abi az önce delirdim <gülüyor> Ay, az önce her her dediğince şey yaptım abi. Şimdi, e... Reynal şimdi biz Dercan'ı evet. kaza getiriyoruz. Beni görünce daha bir heyecanlanıyor. Mut gibi yaksın en azından. Yok yok kaza gerek yok. O da çok heyecanlı. Yok gel, şey yaptım. Abi Dercan kardeşim. değil mi? En canım. Gerçekten kendinden tanınıyor. Abi can Şimdi ben Türkiye'nin ben Türkiye'nin tanıyan tanınan yüzüyüm. Siz de Türkiye'nin solmayan yüzüsünüz arkadaşlar. A. Adamın hasılsınız. İltifat komutuna giriyorum arkadaşlar. Bekle. Bizi çok böyle sağdan soldan iltifat yapmıştır. Yapacak bir şey yok canım benim ulu yapıştıracak değil. Biraz da biz yapıştıralım. Değil mi? Bravo. <gülüyor> Teşekkürler, Teşekkürler canım. Abi Acun abiye bir ses et de gelsin ya. Acun abi hele gel <gülüyor> seni bekliyoruz ya. Neredesin? Çay soğudu. <gülüyor> gel Acun abiye bir mi ulaşabilir miyiz? Şeyler ya. nerede bu arada? Evet, şeyler yaıyor. Şeyler yaıyor 104K insan bu dik canlı yayını izliyor. K? 104 bin abi. Maşallah maşallah. Allah da artırsın. Allah milyonlara çıkartırsın. Eyvallah. Benim iki kardeşim de eee istek oldu da eee da yakışıyorlar ne yapsalar. Sanırım eee kardeşim yeni şarkımda. Reymen, Acun abi takip ediyor. Acun abi ben takip etmiyorum galiba ya. Şey. Yok dönmeyi unuttum ben galiba da. Allah senin etmesin en azından yalandan da olsa takip ediyor her zaman gözümün yok önünde der yani. Yok, yok ben takip etmeyi unutuyorum. Şey ediyorum de, pot kırma, abi, ediyorum de, kırma, ediyorum de. İnsan orada gözükür de o yüzden yansın. Tamam. Ben buradan bir Acun abi bağlamaya çalışayım bakayım. Acun abini bağlamaya mı çalışıyorum? Acun abi hep Hayır, Yusuf o, yapıyor böyle mı? şeyleri abi benden dolayı değil. Ciddiyim Acun abi bunu izliyorsan Yusuf yapıyor hep böyle şeyler. Abi çok özür dilerim. <gülüyor> Ne yapıyoruz? Abi bir diyeceğim. Benim telefonum kimde? Sandı. Ver bir. Hayır, bende ben de değil. Şeyle kaldı. Ona söylerim Yusuf'tum kimde olacak bak. Yok ben şimdi hemen hallediyorum. Abi, abi bir küçük var. bir duldul dul çalmaz mıyız ya? Evet, evet. Duldul da, evet. da çalarız, beker beker de çalarlar. Fark etmez. Tamam. <gülüyor> telefonu verin bana Telefonu istiyor vermezseniz vallahi kırar ortalığı. Takip edeyim Edet en azından sorarsa takip ediyorum falan dersin. Evet, şimdi evet arkadaşlar attığınız şeylerin ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ama bu yani paranız boşa gidiyor arkadaşlar. Bir böyle ayıcık falan geliyor abi yat atıyorlar. Yat mı atıyorlar? Evet. Belki sana hani işim bitince eve git de yat ha başka bir yere uğrama falan. <gülüyor> ben öyle anlıyorum yani. Abi nasıl gidiyor sürekli bu arada her, her ya, zaman çekimdeyim. bu arada bir takip ediyorum. Efendim canım. Bu aralar bu aralar sürekli çekim. Konuşunca senin sorununu evet, anlamadım evet. Yusuf Fare sen niye bu çocuğa böyle gölgeliyorsun falan. Yok abi. Bak az önce intihat ediyordum vurmaya başlarım ha. Yok yok abi. <gülüyor> global konserler olacak mı abi? İnsanlar bunu neler <gülüyor> gidiyor? Böyle dünyada. İnşallah canım, inşallah sizlerin duvarı. Tarkan'ın birisiyle... dolduramadığı yerleri dolduracağına inanıyorum ben. Abi, abi, ben ben sağ... yalan yok. Valla bir şey söylemiyim ben. E, Tarkan abime saygılar sunuyorum ama Tarkan abinin fazlasını doldururum çünkü o zayıf ben kiloğum. Yani. <gülüyor> sağ olsunu. Allah uzun ömür. Versin. Bir ablam var bana bir bakıyor maşallah ya İstanbul'a ilk geldiğimde 60'lardaydım şimdi olmuşum 90 kilo maşallah yani <gülüyor> evet <gülüyor> yani benden dört tane goril <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> acun abiye iyi geliyor mu abi? Kanka, acun, <Gülüyor> acun, acun çok acun abi yok Allah abi. razı olsun yok, yok, ben takip ediyorum çok teşekkür ediyorum. ediyorum çok teşekkür ediyorum şey için valla çok, çok sağlıcak evet sol alt evet. evet acun, oh, acun da, zaten biz görürüz yıllar acun abi Başlayalım Ha abi daha girmemiş. gelecek o zaman biz bir küçük alalım ya. Küçük evet. yapalım abi. Sen büyük Nad, bile yaparız yeterli abi Tamam şöyle bir ben bu arada öyle en, öyle en çok Duldul'u beğeniyorum. Duldul benim böyle yani, eni... ee, bir savaşa gidermiş istiyor. Şey. Ben onu beğendiğini biliyorum canım. Çok sağ olasın. E, yaptığınız her yorum, her değerlendirme benim kulağıma düşüyor. Sağ olun. Ben zaten dedim ya, girişleri söylemiştim. Berkcan Güven kardeşimi, Reynmen kardeşimi, Efe Uygaç'ı ıı, takip ediyorum. Gerçekten severek ve beğenerek takip Çok ediyorum. Evet, Çok o videoları... İbrahim Tilaver abi, İbrahim Tilaver. Biliyor musun? İbrahim. İbrahim Tilaver. Evet. Ya adamın soyadını bence Tilaver değil, Dilaver yapmalarmış. O kadar ki pehlivan maşallah. Evet. <gülüyor> İbrahim kardeşimizi de... Bilmiyorum abi, Allah razı olsun. İbrahim kardeşimizi de severek tabii ki beğeniyorum. Bizim gönlümüz tıpkı var ya Reymen kardeşim. Bizim gönlümüz tıpkı evet. e, bu tabiri genelde olumsuz yönde kullanırlar ama ben olumluya çeviriyorum. Bizim gönlümüz yol geçen hanı gibidir. Herkes girebilir. Sadece kötüler giremezler kesinlikle. Evet, gerçekten. kesinlikle. Gerçekten. Sizlerle tanıştığıma çok mutlu oldum vallahi benim içinde güzel bir değişiklik oldu. Sabah bir çekimdeydim. O çekimin yorgunluğunu O çekimden yaptım. bu çekime kesinlikle. Bu aralar istiyorsun. biraz yoğunsun abi. Herhalde. Evet yoğunum canım kardeşim. Peki ilk ne hissettin abi? YouTube seni paylaştı. İlk ne? Valla. E, paylaş. Ujutmadan paylaşsaydı daha farklı <gülüyor> <gülüyor> Sürekli kontrada kalıyoruz. Yani nerede kalıyorsun canım? Konu <gülüyor> nerede kalıyoruz? <gülüyor> yok, konuyu anlamadım. Yok yok. Kontra. Kontr p'ye, kontr p'ye gibi hani ne kontra atak. Hani. Hayır, sürekli kontrada kalıyoruz deyince arada sansarsal boya falan da oluyor. Aa. Hep kontra kontra olur mu canım? Tamam, o da iyi bir rakip. Ama... En sevdiğim rakip kim? Benim en sevdiğim rakip mi? Diğer evet. Türk şerepliler kızmasın ama yok, en sevdiğim rakip gene benim. Eee. Geriler hiç kızmaz abi. Ya, kızarsa biz de bize soğuksu göndeririz bu kadar basın. Görülür. Yani Bugün keyfin yerinde ama abi ben seni çok iyi gördüm Ya kardeşim sizi görüp de keyfimin yerinde olmaması ne mümkün Yani ne bileyim ya böyle iki tane böyle yüreği gönlü güzel kardeşim Benden yaşça küçük Akılca büyük kardeşlerimi gösteriyor Kardeşim nasıl abi bu arada Değil mi? Evet. Ya dur şimdi yaşımı söylemeyin Ya, abi, ya ortaya çıkar ya <gülüyor> Söyleyeyim, söyleyeyim. Otuz üç yaşındayım, laf aramızda. Evet, ya, sen ayıp yaşındayım. bir şey sormuş. Hayır ya. Estağfurullah yaptım. canım. Kim demiş ayıp bir şey sordun diye. Olur mu? Sen bana Dertcan, her şey soracaksın. Böyle muamele yaptı da abi. Ya Berkcan hep muamele yapıyor zaten. Ya <gülüyor> <gülüyor> Abi ya en kötü lafların hepsi bana çarpıyorsun. Yusuf orada Kral Melek. Şimdi bir dakika dur canım. O Melek diye bir şarkı yaptı ya o yüzden ona bir şey demiyorum. Şimdi aslını yapıyoruz. Sen albüm bir solsun ona da gününü göstereceğiz. Ona da çalışacağız. Karım böyle eşde var. İstediğini ara söyleyebilirsin. İstediğini yani mi? Bu Türkiye Cumhuriyeti, bu Türkiye topraklarında yani bir tek sen bana istediğini söyleyebilirsin. Bir de birkaç gün daha abi ama onlar Of of of of of. <gülüyor> evet yani var ya... Bir daha Cüneyt abi. abi. Gelmedi gelmedi gelse ben sana derim <gülüyor> <gülüyor> gözlerim yollarda kapanıyor ben senin adına yolları gözlüyorum şimdi tabi sevgili seyirciler böyle güzel Rekor 105k diyorlar 105k mı diyorlar 105 kişi mi demek ne demek Rekorda toplam izleyici rekoru. maşallah maşallah milyon olalım hadi gelin ya Yalnız, yalnız rengineci mi sen bana böyle masaj falan yapıyorsun. Ee, abi yok yok. İnşallah bu dolar molar olarak geri bana yansımaz ya, ya, yani. Ben, <gülüyor> ben herkese masaj yapmam abi bu arada. Bir tek sana. Allah zaten ben de, e, bu hayatta. Evet, Acun abi geldi. Geldi, geliyor mu? Gelsin güzel. Sen almışsın abi biz her zaman görmüyoruz. Abi Acun abi geldi. geldi, geldi. Gel ne zormuş falanmak ya? Evet abi, biraz biraz zor oldu cidden. Abi Bilal abi da. Biz biz kendi tarafımıza transfer ettik. Sok <gülüyor> sıkıntı yoktur herhalde. Bilal merhaba. Merhabalar teşekkür ediyorum e, Acun <gülüyor> Acun abi nasılsın iyi misin? Teşekkürler sen nasılsın? Ellerinden yapıyoruz abi. Vallahi burada iki tane genç kardeşim var yüreği gönlü güzel. Onlar beni konu kalmak istediler. Ben de güzel. o Ortamlarımızı şereflendirmeye geldim. Duydum ki sen ya de varmışsın abi. abi. Ne güzel ya. Reyden masaj yapıyorsun. Ona neeceksin? Acuna abiye yapmadım. Acuna abiye yapmadım. Bak Acuna abi kırma. O da geldi. Ona yerine, da yap. Ona da yap tabii ben ki. Ben böyle herkese gelip gidip masaj yapıyormuşum abi. Eyvallah kardeşim. Yani e, <gülüyor> Yusuf sen duvara gelsen sen Acuna abi de sen, sen hem masaj yapıyorsun hem sen konuşuyorsun. <gülüyor> ne yapıyorsun? Yok, yok abi yok, onların yok. çok araları yok abi. O yüzden. Allah cezanı verecek. Arkadaşlar öncelikle rekoru biliyorsunuz. Eksen de kıracaktınız. Siz TikTok'a dönmüşsünüz. Abi biz burada da kırdık orada da kıracağız. Kırdınız mı? Evet biz burada orada kırdık abi. abi. Çok, çok ortada abi. henüz kırdık mı kırdık mı? Ortalardayız. Biz orada da kıracağız abi. Biz böyle bir ön. Ben kırıcısınız ya. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Abi, nasıl gidiyor? Ya iyi gidiyor. Yeni bir projeye başladım sizinle. Onun heyecanı içindeyim. Nasıl peki? Memnun musun bizden henüz şu an için? Bir şey söylemen yani, gerekirse. Dünden sonra mu? Okay. Evet dünden sonra abi. Dünden öncesi de mi abi? Dünden, dünden öncesi önce de var. Ya, düne kadar ayrıydı benim kafamda. Dünden sonra başka artık. Peki. Ben i̇tibariyle inancım tam artık bu projeye. Öyle mi? Süper abi. Peki evet. e, biraz projeden bahsetmek ister misin? Eee verdiğin verdiğin sözden seninle girdiğimiz çalıştan bunlardan bahsetmek ister misin yoksa hepsi sürpriz mi olsun? Yok yani buna çok sıcağım. Yani çünkü kazanmaya alışık biriyim. Günyen kazanmış alışık. Kaybetmeye <gülüyor> evet. çok e, İlk hani, defa kaybedecek. E yani çok yaşamadım kaybetmeyi. Ara ara oluyor tabii de böyle hani %1 gibi düşün. Eee evet. sizde de o %1 havasını göremedim. Yani <gülüyor> abi sen yine çok Gerçekten abi peki tamam yapacağız diyeyim. Yok yok gerçekten ya seni üzmek istemez hocam ama. Gerçekçi olalım. Birbirimize abi, hayat atmanın bir anlamı var mı? Nasıl anlamadım? Birbirimize hayal satacak halimiz yok herhalde. Bir samiyetimiz var. Özellikle evet, seninle ciddi bir var. Ben çok gerçeğim abi şu anda. Hem tamam, üzücem. En çok sizlere hedeler gidecek miymiş annede diyorsun. Abi seni gerçekten... şunu da Siz uçarsınız mesela. Uçarsınız. Hadi onu da diyeyim. Abi biz gazla çalışmıyoruz. Biz zaten yapacağımız şeyi biliyoruz. Benim moralim basit. <gülüyor> abi zaten dün ben, ben seni toparlayana kadar canım çıktı senden sonra. Sen yine aynısını Hayır, yapıyorsun. Siz zaten bence çok iyisiniz. Bir şey demiyorum ki. Abi dediğim gibi seni hem kıracağız hem de dolaylı yoldan sevindireceğiz biraz. O yüzden bu için abi. de çok iyi açıkçası. Benim için gerçekten muhteşem bir yolculuk olacak. Çünkü hem o %1'in içerisinde olacağım, Acun Ulucalı'ya e, karşı bir şey kazanmış olacağım. Hem de dolaylı yoldan onun e, bize bir şeyler yapmamız için sunduğu platformda e, ona karşı çok güzel bir e, kitleyle geleceğim. Yani her iki tarafta kazanacak abi. Muhteşem bence. ya Buna çok mutlu olurum öncelikle. Gönül ki evet. zaten... Yani başarılı olun. Bu konuda size inanıyorum. Bizim iddiamız yalnız sizin başarılı olup olmamıza alakalı değil. Siz olayı orada biraz maalesef kendinize doğru yöneltip bir numara olacağız diyorsunuz. Yoksa ben siz tutmayacaksınız demedim. İnanmışım ki teklifi ben getirdim zaten size. Abi ben anlamıyorum şu an. Abi bir numara olmakta ne var tam olarak? Bu çok zor bir şey mi abi? Anlattım uzun süre. Hayır, <gülüyor> sen böyle acunarlı adlı şakalar. Abi mısın? çok iyiydi, devam böyle. <gülüyor> Hayır, bir numara olmakta ne var tam olarak abi? Yani bu çok mu zamanınızı yani, aldı? Çünkü bizim altı... Çok... Efendim? Bizi, sizin o tarafta bu çok zamanınızı alıyor olabilir ama burada hiç sıkıntı yok abi. Bak az önce bir rekor kırdık, daha önce Gerçekten, de bir rekor Sizin çapınızda bir numara olmak çok kolay, onu biliyorum. Bak, abi sürekli bak... <gülüyor> bir şey diyeceğim. Hayır. Tamam, abi, onlar olur yani. Oralarda tamam. biri oluyorsun, onda sorun yok. Tamam abi, tamam. Sen gitme abi. Tamam abi, iki... tamam abi, ikinci olacağız. Tamam, projeden bahsetmek ister misin abi? Challenge'mızdan bahsetmek <gülüyor> ister misin? Tabii ki. Yani potansiyel birinci olacak projeyi anlatayım sana o zaman. <gülüyor> Berkcan da Yusuf'un çok iyi bir projesi bu. Evet. Yani birinci olma potansiye sahip bir iş. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, i̇kisi Doğal'da her evet. hafta eksende evet. e, bir program yayınlayacaklar. Programın içeriğiyle ilgili benim de çok bir açıkçası fikrim yok. Ben çünkü proje tarafını biliyorum. Hayata ne geçecek tarafı onu hep beraber göreceğiz. O bana da sürpriz olacak. Evet. Peki iddiayı söyler misin abi? Yoksa, şeyim, abi. Burada söylersek ondan sonra zorlanacak böyle olsun yani. Official olacak iddia. Bir şey söylesin mi o zaman? <gülüyor> sen, yok ben en karamsar insanım. Ama bu yer, yer ne olacak? Şey yaparım. E, hayır işine kullanacağım zaten. Ya, bu kararı sen karar mekanizması sensin şu an. Söyle abi. Tamam ben zaten hayır işine kullanacağım. O yüzden rahatım söyleyebilirim. Evet. <gülüyor> Şimdi siz bizim platformda yani Exan'de. Evet. En çok seyredilen program olursanız. Evet. Ben ikinize de birer tane. Evet. Burayı boş bırakıyorum. Ben saat demiştim. Sen sonra araba değil mi dedim. Ama hayır sen önce abi araba dedin sonra saat dedim. Ya ben sizi işte dedim yani o kadar seviyorum ki. Yani <gülüyor> gerçek anlamda söylüyorum. Hani kalbimde saçım var böyle. Oturabilir miyiz? E İkiniz mi? tane... <gülüyor> abi böyle. <ben Hayır. gülüyor> Onu... İkiniz bir arada olacaksınız bana. <gülüyor> evet, içimiz evet, bir araba alacağız. Da ben de birer tane alacağım. İstediğimiz bir araba değil Kim mi? Kim kazanırsa. İstediğin araba, sen de bana istediğim araba mı alacaksın? Ben de sana istediğin arabayı alacağım. Abi ben çıkıp ortak. Ben, ben, ben, ben, 300, 500, 500, <gülüyor> ya, yalnız burada. ben bir şey söyleyeyim, burada araya gireyim. Evet abi. Acun abi Abi olur, sıkıntı yok. Ben her şeyi göze aldım. Ben büyük risk, ben şu an büyük risk aldım. Yani aslında... Berkcan da bu anlamda yanımda olmadığı için biraz kendimi yalnız hissediyorum ama ben kendimden... çok iyi gibiyim. abi şu an. Bu parayı Berkcan sen daha gibi... çok sefil gibi duruyorsun abi. Ya neden herkes bana araba diyor? Abi, senin istediğin bir arabayı sana alacağız. Biz borç morç senet bir şekilde alacağız onu. Sen de eğer biz kazanırsak, bizim istediğimiz herhangi bir tane araba. Fark etmiyor. İstediğimiz iki tane arabayı, biz çünkü ikinci bölüme o arabalarla geleceğiz. <gülüyor> ya tamam bir dakika siz de benim isteğim arabayı alacaksınız. Evet biz de senin istediğin arabayı alacağız. Biz bulacağız onu, halledeceğiz. Allah! Abi Urus yakışır sana. Urus? Lamborghini Urus. Kullandım, ısılamadım. Belki sen. <gülüyor> abi... Başka e, şey var. Araba... Aklımda başka bir şey var. Ara... Araba ama değil mi? <gülüyor> <gülüyor> abi, dört de yani, mi abi? Böyle polisiyel bir şey var. De, yani onlar ulaşılması güç değil ama her an parası Hayır, olan... Hayır, yok. Olsun. Bence şöyle bir şey diyelim. Ben bu buradaki a, araba sakin olsun. Ben sürmek istemiyorum. Araba sakin bir araba olsun. Bence. <gülüyor> Clio Biz kazanırsak sakin olmasın ama. Ya ne yazdın ne istiyorsun söyle bakayım. Adını adını bakayım nereye gittin. Bilmiyorum çok acil bir yerlerdeyim abi. Bana ben, sorma. Bent diyor. Ben. Ben, ben. ben, ben. Tamam bent diyorsun. Birerin hayal. Bent istiyorum. Evet ben bent istiyorum. ben şu anda GTR istiyormuşum. Ya şuna da bir Tofaş verim bari. <gülüyor> ben abi ben Can'ı çok seviyorum. Tatlı <gülüyor> <gülüyor> çocuk Ben Can'ı. Abi ben Ben istiyorum. İlk defa da kazanırsak da sözüm İlk o arabaya da, ilk o arabaya da. Ben de, ben de Ferrari Turbito istiyorum. Bak bilmiyoruz bak. Turbito, Murbito ne? Şu şey değil mi? Vergisi en fazla olan araba değil miydi? Doktor Hayır 3'de... yani normal bir araba söyledim. Abi bu nasıl Ferrari dedin? Turbito'yu bilmiyorum da. Ferrari normal, normal bir, bir araba Turbito'yu bilmiyorum. <gülüyor> Abi yok kesinlikle bilmiyorum bu arada. <gülüyor> ne, ya. Tamam abi sıkıntı yani, yok. Değil, ben değil, kabul et. Ah ben nasılsa, her şey okey. Nasılsa sen kazanacaksın. Ben her şey okey. Nasılsa sen kazanacaksın. Kabul ben... et. Yusuf kabul et artık. Aynen kabul et, kabul et. Be, be, biz kabul ettik bu arada. Bi şeyciğim tur bir top bu bir bakabilir miyim bir yasaklan. Ne kadar? Can normal bir araba ya. Ama her şeyi ödemedim. İkinci el olur mu abi? İkinci el temiz. Olur fark etmez. Ok. Siz tamam. iki de gece. <gülüyor> Siz iki de ikinci el olur Ol, herhalde? Olur. Buradayım ki. Yok yok burada evet, olmaz abi. benim çorur diyor? Abi ben sıfırında gözüm yok. Abi turbito ver bakayım bana. <gülüyor> Fiyatına bakalım. Tamam olmadım ama. Anladım, anladım. <gülüyor> benim sıfırında gözüm yok dedi. Turbito yazmışsın. <gülüyor> abi aramızda düzgün yazabilen bile yok adını. Sen bizden araba... Evet turbito. Bir bakalım. Tribito. Tribito <gülüyor> değil Turbito turbito. Evet. Abi yok bu vergisi en yüksek araba. Ben bunu biliyorum. Geçen tamam, bu haberler. Derdiniz bir şey konansan olur, devlet kazanır, boş ver. Gerçekten abi. abi. 2020 F8, turbito. 7,5 milyon. 7,5 milyon, 7, milyon. 7, milyon. 7 milyon. Tamam abi, alıyor Yusuf bunu. <gülüyor> Yusuf niye, sen ya? Tamam abi, yok yok.